Merhaba sevgili Mavi Kadın izleyicileri. Bugün sizlerle 2022 yılında Başak Burçları neler bekliyor bunu konuşacağız. Acaba kariyeriniz nasıl olacak? Para kazanabilecek misiniz? Peki ya aşk? Hep birlikte bunlara bakacağız. Ama lütfen öncelikle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başaklar için Ocak ayı çok hareketli başladı. Ve şunu söyleyebiliriz ki onlar da yengeçler gibi eski aşklarının dönüşüyle biraz sarsılmış ve şaşırmış olabilirler. Bunu neye borçluyuz? Tabii ki Venüs Retrosu'na borçluyuz. Oldukça hareketli etkiler almışlar bu alanda. Ancak Venüs Retrosu'yla gelen aşklar pek uzun ömürlü olmayabiliyor. Bunu da belirtmekte yarar var. O yüzden lütfen uyanık olun diyorum. Jüpiter balıkta 11 Mayıs'a kadar. Jüpiter biliyorsunuz bolluk, bereket, şans gezegeni. Aynı zamanda genişlemeden sorumlu gezegen diye. Bu gezegenin balıkta olması bazı başakların evlilik nişan gibi olayları gündemlerini almalarını sağlayacak Mayıs 11'e kadar ancak Jüpiter Kasım ve Aralık aylarında da balık burcunda olacak. Bunu da hatırlatmakta yarar var. Dolayısıyla bazı başaklar için bu seneyi evlilik senesi diyebiliriz. Özellikle senenin ilk yarısında. Şimdi bu seneki güneş ve ay tutulmaları oğlak ve akrep burçlarında olacağından bu enteresan etkiler alıyor başaklar. Bir kere dünya görüşlerini genişletecekleri etkiler alıyorlar. Değişik bir felsefeyle hayata bakmaya başlayabilirler. Onlara uzak yolculuklar, ufuklarını açabilir. Zaten ufuklarının çok açılacağı bir sene bu sene. Ondan sonra yeni bir şeyler öğrenmeye başlayabilirler. Bu öğrendikleri onlara yepyeni bir hayat yolu açabilir. Ve 30 Nisan'da güneş tutulması var Boğa Burcu'nda. Bu dediklerim bu tutulmayı takip eden zaman diliminde daha da belirgin olabilir. Özellikle Akrep Burcu'nda bir ay tutulması olacak 16 Mayıs'ta ve 25 Ekim'de de Akrep Burcu'nda bir güneş tutulması olacak. Bu tutulmalar da yakın çevre ilişkilerine vurgu yapıyor. Yakın çevre, yakın akrabalarla ilgili önemli gelişmeler yaşayabilir Başak Burçları. Temmuz'un ilk yarısı kariyer için özellikle olumlu etkiler taşıyor olacak. Bu etkileri değerlendirmek gerekebilir. Temmuz ortasından Ağustos 11'e kadar arkadaş ortamından ve sosyal çevrelerinden oldukça destek görecekleri görülüyor. Bu desteklere sırtlarını çevirmemelerini önerilebilir. Ancak Mars etkisi var kariyer alanlarında. Dolayısıyla kariyer alanında bu dediğim tarihlerde biraz mücadeleci olabilirler ve üstleriyle ve takım arkadaşlarıyla kavga etmemeye, tartışmamaya önem göstermeleri gerekiyor. Çok güzel bir 2022 yıl diliyorum tüm başaklara. Hoşçakalın.